Merhabalar tekrar, Türkiye'de halkla ilişkiler alanında yapılan internet çalışmalarına dair tezleri arifaytan üstlendi ancak rahatsızlığından dolayı gelemedi. Dolayısıyla ben çalışmaların sonuçlarını paylaşacağım. Belirlenen anahtar kelimeler internet, sosyal medya ve yeni medya ve bu anahtar kelimelerle yapılan arama sonucunda elde edilen tezler, renk tablosu, 121 yüksek lisans tezi, 33 doktora tezi, toplam 154 tez. Karşımıza çıkıyor, e, halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve tanıtım, halkla ilişkiler ve reklamcılık, ana bilim dalları bu tezlere dahil. Yeni medya sözcükleriyle e, yapılan tarama sonucunda, e, bahsedilen tarihler arasında karşımıza, e, toplamda 28 tane lisansüstü sütü, tez çalışması çıkıyor. Bunların, 24'ü yüksek lisans 4'ü ise doktora tezi. Yıllara göre incelemiz yıllara göre dağılımı incelendiği zaman 2014 yılında 4 4 yüksek pardon 2014 yılında da 4 tezin 3'ü yüksek lisans, 1'i doktora. 2015'te 6 tezin 4'ü yüksek lisans, 2 tanesi doktora. 2016'da ise 5 yüksek lisans bir doktora tezi, 2017 ve 2018 yıllarında ise 6 şart tane yüksek lisans tezi bulunmasına rağmen hiç doktora tezi yer almıyor. Bahsedilen bu tezlerden 28 tezin 7'sinde yöntem olarak içerim, içerik analizi kullanılmış, 6 tanesinde ise araştırma öznerileriyle yüzde görüşme gerçekleştirilmiş. Sosyal medya anahtar kelimesiyle yapılan arama sonucunda elde edilen toplamda 76 lisansüstü tez test çalışması bulunuyor. Bunlardan 60 tanesi yüksek lisans, 16 tanesi ise doktora tezi. Yıllara göre dağılımı bakıldığında, 2014 yılında 11 tezin 8'i yüksek lisans, 3 tanesi ise doktora tezi. 2015'te 17 tezin 11 tanesi yüksek lisans, 6 tanesi doktora. 2016'da 14 tanesi yüksek lisans, 2 tanesi doktora. 2017'de 17 tezin 13'ü yüksek lisans, 4'ü doktora. 2018'de 3 tezin 2 tanesi yüksek lisans, 1 tanesi doktora. 2019 yılında ise sadece 2 tane yüksek lisans tezine ulaşılmış. Bahsedilen bu 76 tezin sadece 28 tanesi yöntemsel olarak incelemeye dahil edilebilmiş. Bu 28 tezin 23 tanesi ise içerik analizi, diğerleri ise öznelerle yüz yüze görüşme şeklinde gerçekleşmiş. Bir diğer anahtar kelime ise internet. İnternet anahtar sözcükleriyle yapılan arama sonucunda karşımıza toplamda 50 tane lisans tez test çalışması karşımıza çıkıyor. Bunlardan 37 tanesi yüksek lisans, 13 tanesi ise doktora tezi. Yıllara göre dağılımı ise 2014'te 11 tezin 9 yüksek lisans, 2 tanesi doktora. 2015'te 9 tezin 5 tanesi yüksek lisans 4 tanesi doktora, 2016'da 11 tezin 7'si yüksek lisans 4 tanesi doktora, 2017'de 15 tezin 12'si yüksek lisans 3'ü doktora, 2018'de sadece 4 yüksek lisans teze karşımıza çıkıyor, 2019'da ise hiç lisansüstü teze rastlanılmıyor. Bu 50 tezin 28 tanesi ise, pardon, 50 tezin 28 tanesi yöntem olarak incelenebilmiş. 11 tanesi içerik çözümlemesi. Geriye kalanlar ise yüz yüze görüşme olarak gerçekleşmiş oluyor. Tüm bu sonuçlara baktığımızda yapılan arahattar sözcüklerle yapılan aramalar sonucunda elde edilen bulgulara göre sosyal medya kavramı üzerinde yapılan çalışmaların yoğunlaştığını görüyoruz. Yapılan akademik çalışmaların yıllara göre dağılımına bakıldığında 2014'te toplam 20 26 tane, 2015'te toplam 32 tane, 2016'da toplam 33 tane, 2017'de 38, 2018'de 23, 2019'da 2 tane tez bulunuyor. Buradaki yoğunun 2017 yılında arttığı gözlemleniyor. Bunların yanı sıra marka, halkla ilişkiler, yoğun kullanılan diğer kelimeler olarak karşımıza çıkıyor. Kullanılan yöntem ve teknikler ele alındığı zaman ise karşımıza içerik analizine, İçerik analizine karşı bir yönelim karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra araştırma özellikleriyle yüz yüze görüşme yöntemi de bir diğer trend olarak karşımıza çıkıyor. Genel olarak yöntem ve teknikle ilgili bilgi verme konusunda tezlerde problem olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Ele alınan toplam 155 tane tezde gözlemlenen bir durum ise vakıf üniversitelerinin özet yazma konusundaki eksikliği olarak karşımıza çıkmış. Özetle bulunması gereken konu amaç, sorunsal, yatan teknik gibi temel bilgilerin yazımında dikkate alınmadığı ve buna bağlı olarak yetersiz kalındığı ortaya çıkmıştır. Şeklinde bir bulguya ulaşmış. Bu da sosyal medya arama, anahtar sözcüyle yapılan arama sonucu neredeyden sıklık analizi. Bu da internet anahtar sözcüyle ile yapı arama sonucunda sıklık analizi. Son konu ise etik konusu. Araştırma etik ve yayın etiği ile ilgili konular incelemeye alınamayacak kadar eksik olduğunu bulmuş arkadaşımız. Neredeyse hiçbir çalışmada etik onay formu bulunmamaktadır. Birçok araştırmacı ve üniversite bunların prosedür olarak dahi işletmekten uzakta kalmış. Bu bağlamda bu konuyla alakalı ilgilerin gerekli önlemlerinin alması gerektiğini düşünebiliriz bu konuda etik etik sorumluluğu gerek araştırmacılar üzerinde gerekse araştırmaların yapıldığı kurumlar nezdinde ele alınması gerekmektedir diye sözlerimi tamamlıyorum teşekkürler.